Evet arkadaşlar Swap Cutting'in maalesef son bölümüne yani finaline hoş geldiniz. Ee, bu serimiz çok ilgi görmedi. O yüzden dördüncü bölümde ben de bitirmeyi planladım. Ve bu son bölüm olacak. Evet şöyle görmüş olduğunuz gibi 31. seviyede kalmışız. Bakın elmas şeklinde bir sabun yine sürtelim. Hızlı hızlı keseyim ben bunu ya ne olacak. Bir seviyeyi de böyle geçelim. Evet Shark, Köpek balığı. Yok lan. Balina. Katil balina. Katilem de. Katil. Neyse. Reklam var da. Salak salak şeyler ya. Neyse. Sabun ister misin diyor. İstemiyorum. Bu soruyu her seferinde sormak zorunda mısın? Neyse. Evet 160 gold. Böyle. 32. level. Oğlum bu bildiğin patates lan. Baksana. Arkadaşlar bu bayağı patates. Evet kesiyoruz. Bu ne lan? He. Fasulye çıktı arkadaşlar. Top fasulye çıktı. Re reklam verdi yine. Konuşmayı da unuttuk. Evde dura dura. Reklam hala geçmedi. Geçti. Tamam. %70 dolayı. Bunun 80 olması lazım. %60'daydı az önce. Artı 20 olması gerekmiyor muydu? Yani bir yanlışlık olmuş sanki. Bir yanlışlık olmuş. Neyse. 33. level. Limon. Limon. Limon ne için çok merak ediyorum. Benim tahminim altın. Altın bir akça. Çünkü böyle sarı renkli sabunlardan şey çıkıyor yani. Bu ne? Bu ne arkadaşlar? Ne olduğunu anlayabildiniz mi? Ha dur. Daha kesmemişiz tam. Limonun içinden limon çıktı arkadaşlar. İnanamıyorum. Limonun içinden limon çıktı. Ne? Vay be. Keşke gerçekte de böyle olsaydı. Tamam. Ee, şimdi şu bıçağı buradan bulacağız. Yine 9 tane kutu var. Hadi bakalım. 3 tane seçme hakkımız var yine. Bir... Basalım şuraya. Burada mı? Yok. Burada mı? Yok. Arkadaşlar hiçbirinde çıkmadım. Nasıl lanet bir şey bu ya. Tamam verme zaten. istemiyorum İhtiyacım yok. Benim bıçağımı yüzde %80 dolu. Şöyle. E, 34. deva Bir tane daha sabun var. Bunun rengini tam belirleyemedim. Yani anlayamadım. Turkuaz mavisi gibi bir şey bu arkadaşlar. Öyle bir şey. Kesiyoruz. Tornavida. Tornavida çıktı. Arabamı tamir edeceğim ben bununla. Sen bana niye tornavida veriyorsun ya? Reklam var yine. Evet, kapattım hızlıca. Flash hızında. %90 dolu. 100 yapalım şunu. 100. Yap. Neyse. 35 Şeker gibi duruyor. Bu ne böyle? Bayramlık şeker gibi duruyor. Bakar mısınız ya? Şuna. Ah, gördüm. Gördüm. Gördüm. Tahmin edeyim. Küçük bir şemsiye. Sizce ne? Bence küçük bir şemsiye. Bakalım. Aa, ben ne dedim şemsiye demedim mi? Şemsiye. Şemsiyeymiş. Evet çıkardık şemsiyemizde. Evet. Open the box diyor. Açmayacağım. Miss out diyelim. Yani es geçelim. Evet, special level yine. Şöyle keselim bakalım. Pop pop pop. Hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop evet bir dur iki üç evet çıkardık dışındaki kağıt parçalarını kesiyoruz arkadaşlar kaplamasını spesiyel levellarda keşke bunu da kesebilsek 36. seviyede bir gariplik var ya bu nasıl bir sabun böyle? Arkadaşlar şans küpüne benziyor biraz Yani öyle Benzettim ben Evet senin bakalım Bu ne? Meyve suyu kutusunu ne bilmiyorum yani Meyve suyuna benziyor Ne yüz falan var ya onlarda şaka şaka Reklam Gitti Evet, %10 dolu. Bakın bu sefer 20'den başlamıyor. Yani bizi zorlamaya çalışıyorlar. Anladın? Hmm. Anladım. Next level. Şurada 37. 37. seviye. Bu tam bir elmas zaten. Yalnız üstünde böyle siyah bir çıkıntılar vardı. Fark ettiyseniz. Bu ne lan? Bu ne? Bilmiyorum Valla keselim Daaa Ya bu kadar araba mı olur Allah aşkına bu kadar büyük canlı araba mı olur ya? Şu kadar bir tavan var yani Ben nereden bileyim şimdi onun araba olduğunu Değil mi? Evet çok akıllı Neyse keselim Kes kes kes kes Araba çıktı arkadaşlar bu kadar büyük araba olmaz Allah Allah yeah. Evet. %20. Bunu artık göstermeme gerek yoktur diye düşünüyorum. Nasıl olsa final bölümü. Evet, bonus level. Bonus level. Altın sabun. Üstünde zaten gold yazıyor, görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Gold yazıyor üstünde. Keselim bakalım. Nasıl da hızlı kestim ama yarısına Hop Valla bu altın değil bu saf altın bence Saf altın çünkü çok parlıyor Evet Altın akçe Bu bize coin veriyor arkadaşlar Ama diğer sabunların içlerindeki Malzemeler bize coin vermiyor Neden Tamam tamam Vermese vermesin ne yapalım yani Sonuçta bölümü tamamladığımızda da Para alıyoruz 38. level Keselim hemen Evet Kestim Dünya küresi Heh. Adam akıllı Bir şey çıktı sonunda doğru düzgün Bir şey çıkartın doğru düzgün Bir şey yapın ya Bu ne Allah aşkına e bu ne diyorum yani ötekiler çok saçma şeyler öyle düzgün bir şey çıktı en azından bundan değil mi bek lan tamam yeni seviye sefer göstermedim 39. level hadi bakalım karpuza benzettim ay pardon kavuna benzettim seni dışı şeftal, şeftali gibi ya Arkadaşlar bunlar sabun yerine meyve olsaymış iyi olurmuş bence yani meyve kesme oyunu. Kiraz çıktı. Kiraz çıktı. Ben bunlarla kendimi küpeye... Şaka yaptım şaka. Evet. abone ister misin diyor. İstemiyorum. Bir tane onunla random'dan açabiliriz. 250 e, altın istiyor. Basalım bakalım... Bastım. Ne çıktı? Ne ne? Arkadaşlar daha çok Star Wars'taki lazer kılıçlarıyla kıyaslayabiliriz bunu. Hani böyle bakınca. Ya bilmiyorum ben lazer kılıcına benzettim. Evet. Onun. Oh, Oymu lazer kılıcıymış lan zaten. Kırmızı lazer kılıcı Neyse 40. seviye. Evet. Böyle bir şey hiç beklemiyordum bu seviyede. Neyse. Oha oha havaya atıyor havaya. Ne biçimde doğuruyor şuna bak ya. Hop. Kes it. Kes it. Kes it. Evet, tank bize zaten çıkmıştı önceden. Şimdi niye hala aynı şey veriyorsun sen? He? He? He tank Tank. Bu tankı var ya bölerim bu ortadan ikiye. Neyse. Reklam var. Bir tane daha bıçak bulmamızı istiyor. Yine 3 tane seçme hakkı var. Sallayacağım ha rastgele. Oha. Buldum. Salladım tuttum ha. Arkadaşlar. Sonunda bir tane bıçak bulduk ya. Sonunda ya sonunda ya. Sonunda. Bakın. Hiç çıkartamıyorduk böyle kutulardan. Yani bir sürü bıçak geldi. Bunu çıkarttık ama. Bu bıçağı sonunda çıkarttık. Ondan hariç bıçakları çıkartamadık tabi. En azından çıkarttık bir tanesini. Uh. Son benim olduğu için mi böyle yapıyorsunuz acaba? 41. seviye neyse. Lan. Ha. Şey. Yeni bıçak çıkardık ya. Fakat ben bununla oynamayacağım. Tarzım değil. Şaka şaka. Ama bıçak seçeceğim ya. Ben şey. Biz laser kılıcını seçtik arkadaşlar şimdi. Close diyelim. Evet. Laser kılıcıyla keseceğim. Bakın bakın. Havaya bir de uçuruyor ha. Uçuruyor böyle. Tam kesmiyor yani. Böyle kestiğiniz zaman dalgalanıyor. Sonra iniyor. Bir de kendisi parçalar bazen düşüyor öyle bir şey. Neyse. Devam edelim. Şink. Oha. Oğlum bir düzine uçurdu lan. Nasıl bir şeydi o? Evet. Domuz çıktı. Domuz. Domuz çıktı domuz. Neyse. 60. seviye Şöyle. Şöyle. Keselim şunu da. Evet, ittim. Kestim. İttim. Güzel. Kestim, ittim. Kestim, ittim. Kestim, ittim. Kestim, ittim. Hızlı hızlı yaptık. Buz çıktı. Buz parçası. Evet. İşte böyle, böyle. Böyle şeyler çıkması lazım. 50. seviyede bırakalım bence öyle bir şey. 7 seviye kaldı zaten. Yıldızlı, yıldızlı sabun. Keselim. Bunu da. Çink. Ne biçim kesiyor ya. Çok güzel. Yani Güzel kesiyor. Köğüç niye bir anda şu tarafa gitti şöyle. Anlamadım. Kesiyoruz. Evet. Robot çıktı bir tane. Küçük bir robot çıktı reklam sabun ister misin diyor istemiyorum sana ne evet yüzde seksen göstermeyecektim bunu affedin kırk dördüncü seviye şöyle evet siyah yumurtaya benzettim seni neyse anahtar çıktı tamam güzel Hı? Hmm. Bunu bir de çok biraz zor ya bunun kesmesi. Örümcek mi bu? Örümcek. En çok korktuğum şeydir benim. Bu hayatta. Ben çok korkarım. Keselim. Zaten. Şimdi göstermek bile istemiyorum ama. Neyse. Reklam bagine çarpıladık. %90 %90 dolu iyi ya dolunca açalım bari bunu 45. seviye hızlı hızlı kes şöyle video arkadaşlar o yüzden hızlı hızlı kesmek yani bitirmek zorundayım bu seviyeyi köpek balığı bakın dişlerinden ve renklerinden anladım gözlerinden falan evet kuyruğu nerede bu köpek balığının kafası var sadece ne biçim köpek balığı bu ya Tamam. Open the box diyor. Açalım bari ne çıkacak acaba? Evet. Reklamın bitmesine şu an 9 saniye var. Bekleyelim. Bu tür oyunlar aslında hoşuma gidiyor. E bundan sonra size zaten söylemiştim. Bir tane yeni bir oyuna geçeceğiz diye. Bir tane daha reklam çıktı. Üst üste iki tane reklam izliyoruz. Böyle bir şey olabilir mi ya? 18 saniye var daha. Evet, o oyunda bittikten sonra ne yapacağız bilmiyorum. Bros tarsa devam ederiz. Yani. hesabım maksandısan son 7 karakter kaldı arkadaşlar. Ee, videomu izleyebilirsiniz. Atmıştım onu da. Evet reklam bitene kadar biraz konuşalım dedim. İyi yapmış Neyse, open the box. Açalım. Ne çıktı? Ya sen altından başka bir şey vermiyor musun? Ha? Ne bileyim yani bıçak ver, ne bileyim bir şey ver işte. Geçelim. Special level. Özel keseremizce altın kaplama, simli, pullu bir sabun. Kabağa benziyor arkadaşlar. Dedin. Kabağa benziyor. Pembe, sakız gibi bu ne ya? Reklam. Evet special level de tamam. Continue diyelim. 46 Şöyle hızlı hızlı hop. Kivi çıkmıştı ki. Kivi çıkmıştı. Kapat diyelim. 46. seviyede de tamam. Şöyle 47. Evet. Hızlı hızlı. Video uzadığı için kola çıktı. Coca-Cola. Hiç çıkmamıştı yalnız. İlk defa çıktı yani. %20. Bonus level. Bir engellemesene sen beni ha. Normal seviye yap artık. Nasıl olsa sonuncusun çekiyor. Altın çıktı yine. Evet. Tamam. 60 coins. 48. Son 2. Hadi. Hızlıca kes. Mantar. Mantar çıktı. Güzel. Güzel. Fena değil. 49 ve 50 de sonlandıralım artık. Zaten daha gelmeyecek. Dediğim gibi. Evet. 49. Şöyle. 49. level. Karpuz var. Hiç kesmedik. Kesmediğimiz bir sabun turu. Aslan. Aslan kafası. Yanlış söyledim. Yani aslan kafası işte. Dilim su içiyor. %40. 50. Seviye. Ve son bölüm. Bu da armut zaten. Armut şeklinde bir sabun bildiğiniz gibi. Evet ne olduğunu anlayamadım parfüm gibi gözüküyor ya krem gibi bir şey falan gözüküyor öyle bir şey evet bir tane daha bıçak bulmamızı istiyor İnşallah bunu da bulabiliriz şöyle hop, hop. bulamadım ya of bulamadık neyse arkadaşlar e, burada sonlandıralım videomuzu arka planları sildik Evet son bölümü de yapmış olduk arkadaşlar ee, dediğim gibi zaten şu oyun bitti artık bu metal top olan oyuna geçiyoruz arkadaşlar şuna yani onu GoPro ile çekeceğim yalnız böyle ekrana göstererek değil tabi kameraya almam lazım önce neyse arkadaşlar siz videomu likelamayı unutmayın kanalıma da abone olmayı unutmayın ve bay bay 19 dakika olmuş ya.